Şimdi videoyu durdurun ve 71 artı 24 işlemini yapmaya çalışın. Tamam. Şimdi gelin beraber yapalım. Düşünelim 71 aslında neyi gösteriyor. Birler basamağında bir var. Durun biraz daha anlaşılır yapayım. Burası birler basamağı. Bir tane bir. Birimiz burada duruyor. Onlar basamağında ise onlar basamağı diye yazayım. 7 var. Yani elimizde 7 tane onluk var. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane onlu grup. Bu 7 tane 10 ve 1 tane de 1'i ifade ediyor. İşte burada 71 tane kutucuk. Şimdi bunlara 2 onluk ekleyeceğiz. 2 tane onluk. Bakın, onlar da burada. 1 onluk ve 2 onluk. Ve 4 tane de birlik var. Peki, şimdi ne olacak? Gelin ilk olarak birliklere bakalım. 1 bir tane 1 ve 4 tane 1 var elimizde. Yani eder size 5 tane 1. Bir. 5 birlik. Bunları hemen şu köşede hesaplayalım. 5 tane birliğimiz burada duruyor. 1 bir birlik ve 4 birlik eder 5 birlik. Şimdi de onluklara bakalım. 7 tane onluk artı 2 tane onluk daha. Bunların hepsini toplarsanız elinizde 9 tane onluk grubunuz olur. 9 tane onluk. 7 onluk artı 2 onluk eder 9 onluk. Yani elimizde 9 tane onluk ve 5 tane de birlik var. Bunları burada görebilirsiniz. 9 onluk ve 5 birliği başka ne şekilde söyleyebiliriz peki? 95. İşlem tamam.